lips ha, büyük dudak <gülüyor> Merhaba, Jesus God e, can bugün bugün şey gördüm de, şey gördük şey Survivor 2021 43 böyle bir bir bir dakuku geri geri döndük gibi. Geri <gülüyor> Evet teyza gibi de geliyor. Okey ben teyza gibi. Evet, evet. arkadaşlar? Siz biliyorsunuz biz Survivor takip ediyoruz ve evet biz gönüllüler tutuyoruz. O yüzden yani. e, bu fragman gelince bize gerçekten yani iyi gelecekti. <gülüyor> ve size de yani sonunda deydi bu da. evet. Ha evet haberiniz o. <gülüyor> <gülüyor> Birazca biri bunun slow mo yapabilir mi lütfen? Evet arkadaşlar krik 40 krik krik krik krik krik krik krik krik biz de verdik izledik. Bu kadar plana göre oynuyor. Aynı hoşuna bir batmıyor ama ben Batmak Batmak like doesn't affect you. Ha, bir aslında. Yani gerçekten büyük bir yangın çıktı şeyde Ne? Günlerin. Fire, büyük fire. Günlerin kampta. Çünkü yani ve böyle devam eder hiç kazanmazlar ya. Yani. Evet. bak? Ama oturup onlarla beş milyon çünkü başka pazar Böyle devam ederse bu iş. yani. Bugün Survivor'da yeni bir ödül oyunu gör. takım arkamda, iki takım ilançı istekli. 1, 2, 3, geldi. Shh. Oh gibi izliyoruz Charlie Mel. Charlie Evet. Charlie Gomez. Bizim bizler gibi izliyoruz. Stephen Curry. Don't do. Let's go oydu o belki aşık yani ya aşık olarak düştü yani biliyor ya ne ne biliyim be bu karakterimiz bu ne? bro ama gerçekten duvar ama Yine de o yüzden ben izliyorum zaten. Ha, okey you watch it. Yani çok stiliz bu. çok konuşuyor. Çok çok eee yok. Evet. Yani böyle hani herkesi herkes ediyor yani böyle. Anlamıyor musun? Je Dora. Stevie. <gülüyor> no no no. Yap. en yakın <gülüyor> arkadaşlar zaten. Ha. Okay. Yani Charlie, <gülüyor> Charlie, Charlie. <gülüyor> Yani Burgün Steven'i İdovdu yani haber ya yani sebebsiz yani. Şimdi ya uh, baş baş baş. Baş. baş, şimdi. baş. Ha şimdi baş. Kavga Tamam. Aman istiyorum galiba. Benim. <gülüyor> karakterin zayıf o yüzden abi. var ya. evet kapak konuşuyor o insanlar. Zayıf o yüzden abi. Yani karakterin <gülüyor> Yani şey diyor karakter ya you don't have ama bu kelime kullanması çok çok kaba yani çok yerli Olum Yani oğlum ama ama ya ama like da. o to Yunus. No. Dora Dora'ya da aynı şey söyledi Ve bu yani bu kelime insanları böyle Ne tuvalet istemiyorum ya gerçekten bu <Gülüyor> Messi, <Gülüyor> <Gülüyor> evet, <öyle güzel. gülüyor> evet, bu Messi, Dumez. Bir düşünce. İzleyeceğiz, izleyeceğiz, gerçekten. Evet. Ve bu işte işte bu arkadaşlar. Aaplerimiz hmm. olsun. <gülüyor> <Gülüş> Evet, evet arkadaşlar, evet Sefer Goşi'ne kadar Barışt! Barışt mı ya?